Muhasebe bilgilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizde öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin kısa çalışma ödeneğine nasıl başvurulur uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Sizde bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır videoma başlıyorum. İyi seyirler. web tarayıcımıza girdikten sonra işkurun resmi sayfasına giriyoruz. İşkurun resmi sayfasına girdiğimizde bizi böyle bir ekranı karşılayacak arkadaşlar. Bu linke tıkladığımızda bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfanın sonuna indiğimizde e, doldurmamız gereken iki tane evrak var arkadaşlar. E, kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma yapılacak iççilere ilişkin bilgileri içeren liste. Arkadaşlar bu kısa çalışma talep formunu ben indirdim. E, size bu konuda bilgi vermek istiyorum. E, burada işverenin unvanı faaliyet konusunu, iş yeri adresini, iş kur numarasını. Arkadaşlar bu iş kur numarası yok ise eğer iş kura kaydı yok ise firmanın tekrar iş kurun resmi sayfasına gelip internet şubesi internet şubesinden de arkadaşlar işveren kayıt üye ol arkadaşlar işveren bu taraf iş arayan kısmı arkadaşlar Bu taraf işveren kısmı işveren kısmından üye ol deyip işkur numaramızı almamız gerekiyor İşkur kaydımızı yapmamız gerekiyor Okudum kabul ediyorum Arkadaşlar buraya SGK numaramızı Zaten SGK numaramızı yazıp da doğrula dediğimizde Ünvanımız buraya gelecek Vergi numaramızı Şirketsek vergi numaramızı Şahısak TC kimlik numaramızı e, buraya yazarak arkadaşlar adresimizi, ilimizi, buraya yazarak telefon numaramızı ileri diyoruz. İleriki sayfadan e, kaydımızı tamamlayıp e, işkura kaydımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. E, tekrar ben bu başvuru formuna tekrar geliyorum. Kısa çalışma başlayacağı tarihi, sona ereceği tarihi. SKK-sicun numaramızı. Arkadaşlar burada başvurunun nedenini seçiyoruz. E, genelde arkadaşlar büyük bir kısmımız COVID-19 Etkisiyle, e, yani malum bu virüsten dolayı olan şeyden dolayı, e, virüsten dolayı arkadaşlar COVID-19 etkisini seçiyoruz arkadaşlar. E, eğer başka bir sebepse arkadaşlar buradan onu, onu da seçebiliriz. Başvuru gerekçesinin açıklamasını, e, şu şu nedenden dolayı işte e, kısa çalışmaya karar verdim ya da iş yerimi kapatmaya karar verdim. Diye buraya kısa bir açıklama yazıyoruz arkadaşlar. İççi sendikası varsa iççi sendikasının adı toplu iş sözleşmesi e, yapıldıysa dönemini işte başvuru tarihinde iş yerinde çalışan toplam iççi sayısını e, başvuruyu bugün yapıyorsa bugün itibariyle çalışan kadın erkek Toplam iççi sayımızı, kısa, kısa çalışma uygulanacak iççi sayımızı buraya yazıyoruz arkadaşlar. E, tekrar buradan kısa çalışmanın hangi yöntemle uygulanacağı, haftalık çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin kısmen durdurulması veya tamamen durdurulması. Arkadaşlar buradan hangisi ise bize uyan onu işaretliyoruz. E, i̇ş yerinde daha önce kısa çalışma uygulanıp uygulanmadı muhtemelen uygulanmamıştır. İş yerinde... E, işveren adına irtibat kurulacak yetkilinin adı soyadı, telefon numarası e posta adresi. E, burada telefon numaraları, faks numarası, uygunluk tespitine ilişkin belgelerin ek ikinin teslimi yani arkadaşlar e, bu iş resmi sayfasında size gösterdiğim e, sayfaya ilk girdiğimizde karşımıza çıkan pop-up ekranıyla bizi yönlendiren sayfada. Burada iki tane dosya var demiştik. Arkadaşlar iki dosyası dediğimiz bu dosya arkadaşlar. Buna tıkladığımızda e, nereye kaydetelim diyor. Masa üstüne kaydediyoruz arkadaşlar. Ben kaydettim. E, burada da arkadaşlar e, tekrar iş yeri numarasını soruyor bizden. İş yeri SGK numarasını başvuru tarihini e, buradan da bastığımızda bir liste çıkıyor arkadaşlar. E, ilk sayfada hangi... Maddeyi seçtiysek Yine onu burada seçiyoruz arkadaşlar TC kimlik numarasını, adı, soyadını, cinsiyetini, e-postasını, adresini, cep telefonunu Kısa çalışma e, başlama tarihini, kısa çalışma bitiş tarihini, haftalık çalışma saatini, haftalık çalışma saati, çalıştırmayacağı saatini ve haftalık çalışacaksa çalışacağı saati Buraya yazıyoruz listemize tamamlıyoruz arkadaşlar ee, en son bunun altında işveren adı soyadı kaşe imzası arkadaşlar bunların çıktısını alıyoruz kaşe imzasını yapıyoruz en son üçüncü bir tablo var arkadaşlar Excel tablosu bunu indirir indirdiğimizde e, her ilin e, bağlı olduğu işkur e, İşkur için mail adresi oluşturmuşlar arkadaşlar. Başvurumuzu buradan yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum ben çorum için arkadaşlar çorum için 42 numarada çorum kısaçalışma.corum.iskur.gov.tr adresine arkadaşlar bu evrakları e, kaşe imza yaptıktan sonra mail adresi or, mail ortamında gönderiyoruz. E, muhtemelen arkadaşlar ya cep telefonuyla ya da tekrar size mail ortamında dönüş yapacaklar ee, e, tekrar bir de şu konuya değinmek istiyorum Arkadaşlar ee, diyelim ki işveren değiliz normal işçiyiz işten ayrıldık işsiz kaldık ne yapmamız gerekiyor Arkadaşlar e, zaten bu kısa çalışma ödeneğinin aslı kökü e, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneği olarak bizim önümüzde sunmuşlar. Yani aslında bu hayatımızda var olan işsiz kaldığımızda, işsizlik maaşından faydalanabildiğimiz bir durumdu. Ee, diyelim ki inşaatta çalışıyoruz. İnşaat bu virüs hastalık nedeniyle kapandı. İşsiz kaldık. Eğer son 3 yıl içerisinde 600 gün çalışma süremiz varsa ve de son çalıştığımız iş yerinde 120 gün hizmet akademiz bulunuyoruz arkadaşlar aylık tahmini söylüyorum 1100-1150 lira gibi 6 ay boyunca işkur işsizlik maaşı ödüyor eğer son 3 yıl içerisinde 900 günümüz varsa 8 ay 3 yılın 3 da tam full olarak yattıysa arkadaşlar 10 ay işsizlik maaşı hesaplanıp ödeniyor arkadaşlar Bugünlük arkadan anlatacaklarım size bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın, hoşçakalın.